Yani kaydedildi ilk silahlarla oynayacağız maç boyunca bakalım silahlarımız ne olacak? AKM, bak bunu sevdim. Gelen giden Eman 6 AK. Diye bir 2 de. Ben nereye vay ben ne diyorum nereye sküver? benim kilimi çalıyormuş boğamadı reis ben yakıştıramadım şimdi nereye gidelim nereye gidelim dolalım haritalı şu anda Ay suda yüzmeye çalışan birisi. Yüzücümüz. Ve maratoncumuz. Ondan kaç iti sıkacağım sana. Bulbenin arkasına girmiş bir seni kaçırdım ya seni yakalamam lazım ve sen, sana da güle güle ve bana baskına gelirsinize yemin ediyorum botu öldürmemişim bot resmen bana yardım etti adamların dikkatini dağıttı adamların dikkatini dağıttı dedik de bizden kaç demedik bir botu yaklaşamadı bir bota ya tamam anladım yardım ettin kaç ben git. derim gitmiyor mu bota sonunda be adam baya uğraştırdı biz ya Bot da bize yardım ettiği helal olsun bu ne? aa ben 24 bu challenge'ımız olmasaydı ben milleti alırdım bam bam bam yolumuza devam ederdik ama yapamam aldıklar ya aldık sandı tutturamadık Drog'u evet, nereye attı Koç'u iki tarafına atı sanırım Çok iyi bir göz atayım Arka yolunda devam ederiz Derke. Bir yolcuyu da gördük Yolu kısa sürdü Ruiz tarafa attı Ruiz mobilisi evet. Hayır Ruiz Bu çeki Ruiz tepe tarafa evet. Çok iletleyenler Orada bir kişi indirsem, ona dikkat dikkatini dağıtırsam, bana kafi. Daha uzakta biraz olsun. Ah be, biraz daha yakın olsaydılarının arasında olsaydı. Şu anda açıktalar mı? Şöyle bir bak olabilir mi bence, bence olunmaz ama bana olur o bak. ne söylesem görüncümüz var mı yok atlet mi çağırdın pek çağırmış bir şarjı şey tam şar bıraktı. bırakmış şarjı da. Burada. Yoksa buradan pus pus şey ne? yapmış ya burada. Koş alabilir mi? O da bil derken kendi söyleyecekti. Hoş iyi olur. Jason. Abi. 16 tık tık yapalım başka var mı sende yok gibi bu arkadaki jp kim bıraktı ya ondan haberim yok. ve sonra birkaç kez deki burada adamlar dikkat edin. Tamamdır. Dikkat olacağız. Bu rezon geçsin. Vallahi adana girmeye çalıştı büyük var. yapma can bastı can bastırı can bastırı can bastırı o yoyoyoy kıl payı diyorlar ya aynı o şekil kıl payı ah, ah, abime yanındasın dokunamıyorum aldı kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı o 5'i nerededir? kim bilir? kim bilir nerededir? değerli kemperisi araba dolaşıyor motorla uzaktan mı dönüyor ne cesarettir? Basıp, basıp, basıp, Bak adam yine kayboldu. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz ama bana olur. Anlıyorum. Gire gire. 13 kişi yukarıda kafam üstünde motorla bana doğru geliyor. Araba görüşürüz. On eleman kaldı. İçeceğimizi içelim. Her şeyimizi içelim. o, o kimdi de nerede? şans iş ya adalarında sıkarım mesela gitti duvar gitti mesela burada ortada koşuyor ben koştum farkında değilim heee <gülüyor> vurmayacağım seni tavalayayım yanıcımız var mı Yokmuş. Ona da sen kaldın ya. Yat yat tabii di. lan bu? Bu atalım kaç yiyecek? Hava hava tek atmıyor mu? Bu anne fıratı iki tek demek ki tavada. Güzel bitirdik ya. Direğimize AK M16 güzel bitirdik. Kaç hasar vermişim? 2200 güzel güzel. Hadi görüşürüz.